Maalesef kripto yatırımcıları yine sorunlu bir güne uyanıyorlar. Bu seferki sorun adı Genesis. Dün gece bir ara Bitcoin yine 16.000 altta doğru sarktı. Genesis paniği piyasalara yayılıyor. Daha ben Genesis'ten bahsetmiştim. Yatırımcıların Genesis'ten paralarını geri çekemediklerini söylemiştim. Ama o zaman Genesis'i çok tanımıyordum açıkçası. Bir borsa olduğunu düşünüyordum. Çok daha ötesiymiş aslında. Genesis Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto üzerinde prime broker hizmetleri veren tek kurulmuş. Ne demek prime brokerage? Prime brokerage başkalarının kripto varlıklarını saklama etkisi sahip. Yani bir banka gibi, kasa gibi hizmet verebiliyor. Over the counter trade dediğimiz yani ana borsalar dışında kişilerle kişiler, kişilerle kurumlar arasındaki kripto ticaretine arıcılık hizmetleri verebiliyor. Ama belki de önemlisi kendisine emanet edilen kriptoları başkalarına kredi olarak verme etkisine sahip. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Anlaşılan ola ki Genesis yanlış yerlere kredi vermiş. Bunlardan bir tanesi Three Arrow Capital, bir diğeri Dock One'ın Lunası. Buralara milyar dolar seviyesinde krediler vermiş. Biliyorsunuz bunlar battı. Onlardan kredisini geriye toplayamıyor. Kredisini geriye toplayamadığı için de mevduat sahiplerine yani kriptosunu kendisine emanet edenlere hizmet veremez. Paralarını ödemeden izin vermez hale gelmiş durumda. Genesis bu sorunu aşmak için 1 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ne zamana kadar? Pazartesi sabahına kadar. Yani şu anda Türkiye'de pazartesi sabahı Amerika'da henüz günde doğmadı. Pazartesi sabahı orada 1 milyar dolar yoksa sorun büyüyecek. Belki de alacaklılar iflas isteyecekler. Bu arada Genesis'in alacaklıları sizin bilim gibi küçük yatırımcılar değiller. Orada büyük kurumların paraları var. Avukatları var her şey var. Muhtemelen iflasa hemen yürüyebilirler. Maalesef Genesis'in iflas etmesi sadece Genesis'in iflas etmesi anlamına gelmiyor. Çünkü Genesis büyük bir holding gibi parçası. DCG Digital Currency Group. Digital Currency Group bir yandan CoinDesk isimli kripto pazarının etkili onlar haber sitesinin sahibi. Ama daha da önemlisi Grayscale'ın sahibi. Grayscale'ne Grayscale aslında bir fon yöneticisi. Bünyesinde Amerikan borsada işlem gören bazı fonlar var. Bu fonlar kripto paralara yatırım yapıyorlar. En büyüğü GBTC. GBTC Bitcoin'e yatırım yapan D1 fon. 640.000 Bitcoin var, bünyesinde ETHE var, o da Ethereum yatırımı yapıyor, onun dışında Litecoin yatırımları var. Yani fonlar oluşturuyorlar ve bu fonlar birer ETP olarak Amerikan borsalarında işlem görüyor. ETP'ler ETF'lerden farklı. ETF'lerde fon yöneticisi fonun değerini korumak için bünyesindeki hisseleri veya kripto alıp satar. ETP'lerde ise kilitlenme durumu var. Yani ne demek gitmiş GBTC, 640.000 Bitcoin'i almış ve bunları kitlemiş. Yatırımcılar gelip GBTC hissesi aldıklarını aslında o 640.000 Bitcoin'i hisseleri haline geliyorlar. Grayscale kurucularının amacı bir gün bu iki büyük ETP'yi yani GBTC ve ETH'yi neye çevirmekti? Birer ETF'e çevirmekti fakat biliyorsunuz bir türlü Amerika'da bunun izinleri çıkmadı. Şimdi buradaki endişe verici şey şu. GBTC'nin normalde değerinin bünyesindeki Bitcoin'lerin toplamına eşit olması lazım. Yani 640.000 Bitcoin varsa 640.000 çarpı 16.000 dolar GBTC'nin değerinin olması lazım aşağı yukarı. Fakat oradan değer %40 kadar aşağı inmiş durumda. Yani şöyle bir durum var. Yatırımcı GBTC'nin bünyesindeki Bitcoin'e pek güvenmiyor gibi. Ve o Bitcoin belki orada değildir diye değerlendiriyor. Veya GBTC içinde bir takım başka karanlık işlerin olduğunu düşünüyor. Bu %40'lık fark çok yeni değil. Uzun zamandır fark var ama bu Genesis meselesi patlayıca fark daha da büyüdü. Çünkü yatırımcılar iyice endişe içerisindeler ve diyorlar ki belki GBTC'de o Coin'ler durmuyordur. Bundan dolayı şeffaflık istediler ve dediler ki cüzdan adreslerini paylaş kaç tane bitcoin var bakalım. İşte panik de burada başladı çünkü GBTC güvenlik riskleri nedeniyle paylaşmayı reddetti adreslerini. Bu tabi oldukça saçma biliyorsunuz bitcoin'de adreslerden hackleme yapmak hiç mümkün olan bir şey değil. Akıllarım şu soruyu düşürdü. Acaba bu 640 bin bitcoin orada değil mi? GBTC bunların bir bölünü zaten çoktan sattı mı? GBTC normalde Amerika'da sermaye piyasası kurulunun denetiminde bir şirket. Dışarıdan 10 litre alan bir şirket. Yani böyle bir sürpriz beklemem. Ama son zamanlarda yaşananlar gösteriyor ki merkezi yapılarda her türlü şeytanlık dönebilir. İşte panik de buradan çıkıyor. Yani iki panikimiz var. Bir tanesi Genesis bu 1 milyar doları bulamayıp ana şirketi olan DCG'ye girip para isterse ve DCG derse ki bende para yok. Genesis iflas ederse ne olacak? Eğer ana şirket bende para yok ama GBTC'de veya ETE'de bulunan koinin bir bölümünü satıp sana para verebiliriz derse ne olacak? Veya daha da kötüsü zaten bu şirketin çoktan içi boşalmışsa ne olacak? Açıkçası bu son olasılığı oldukça düşük görüyorum çünkü dediğim gibi bu ETP'lerin ikisi de Amerikan sermaye piyasası kurundu deretimde ama olasılık var mı? Olasılık var. Benim daha çok korktuğum şey Genesis'in bu parayı bulamaması, iflas açıklaması, bu iflasın zincirleme olarak başka kripto yatırımcılarına yansıyor olması. Şu anda bilemediğimiz kim bilir, kimler var buraya kredi veren veya buradan kredi kullanan. Ama daha da ötesi bu meselenin DCG gruba doğru sıçrıyor olması. 640 bin Bitcoin var GBTC'nin bünyesinde. Böyle baktığımızda en dev balinalardan bir tanesi Satoshi Nakamoto'dan sonra belki ikincisidir diyebilirim. Onun yaşayacağı bir sorun tabii bütün kripto pazarını olumsuz etkileyecektir. Evet, maalesef haberler yine iç karartıcı. Gün içerisinde gelişme takip etmeye çalışacağım. Eğer bir gelişme olursa, parayı bulurlarsa size haber vereceğim. Parayı bulamazlarsa ne olacak onu görmeye çalışacağız. Bu arada hani bir de gülümsetecek bir haber vereyim. Bu FTX borsası hacklendi. O hacklenme ile ilgili de bazı haberler çıktı. Bahama devletinin aslında FTX'i hacklediğini ve oradaki kriptolara el koyduğunu söyleyenler de var. Artık ne kadar doğru bilemeyeceğim. İşin kobey şu. Borsadan hacklenen kripto Ethereum'du. Ve o hacker, o Ethereum'la da Bitcoin'e dönüştürmüş. Buradan da Bitcoin'in aslında hackerlarının gözüyle bile en değerli kripto olduğunu anlıyoruz. Ama bu küçük bir zaten hikayenin dışında kripto yatırımcıları maalesef yine zor bir gün bekliyor. Dediğim gibi lütfen kriptolarınızı, soğuk cüzdanlarınızı, çekiniğe ila tutmak istiyorsanız. Ama bu aralar borsalar biraz sıkıntılı. Dibe yakın bir yerde miyiz olabilir? Yani şu GBTC için atlatalım, dibi bulduk diyebiliriz belki ama belli de olmuyor ki başka yerlerden de bir şeyler patlıyor. Daha unutmayın, topu büyü teter, ondan ne çıkacağını bilmiyoruz. Her zamanki gibi bu içerik hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Harika bir hafta diliyorum size.